Apple ekosisteminin yepyeni özelliği Universal Control sayesinde artık bilgisayarıma ait olan bu klavye ve trackpad'i aynı anda tabletimde de kullanabiliyorum. Şöyle ki bilgisayarımda bir şey yazıyorum. Aynı anda tabletime bir şey geldi. Direkt tablete geçtim. Burada notları açtım ve aynı klavyeyle tabletimde yazmaya devam ettim. İnanılmaz bir özellik. Bu özelliği aktifleştirmek için bilgisayarda sistem tercihlerine giriyoruz. Buradan ekranlara giriyoruz. Buradan evrensel denetime giriyoruz. Ve bu her üçünü de tıklayıp bit diye basıyoruz. Bu kadar basit.